Minnold'dan herkese selamlar arkadaşlar. Ben Cankan. Bugün <gülüyor> Anıl arkadaşımın bana hediye etmiş olduğu Canım Anıl <gülüyor> Anıl'ın hediye etmiş olduğu bana BBR oyununu oynayacağız. Hellsplit <gülüyor> Arena diye. Gayet güzel. Sağ olsun Anıl'cım beni hediye <gülüyor> olarak yolladı. Yandırdı istiyordum oynamak. Hoppa. Birazcık FPS düşüşü var, benden kaynaklı olabilir o. Aha. Geliyorlar. <gülüyor> Dev fight'ımız başladı direkt videonun başında ama. Iııı. Ee... Şat! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bayağı güzel bunu kullanmadı stopayı. <gülüyor> ben bayağı bu iki ayağı, sağ ve sol ayağımdan atabiliyorum tekme. O bayağı alabiliyoruz mu? Bunu fırlattım. Güzelmiş. Bunları da zıplıyorsun. Bununla ayarlar açılıyor. Evet bunu yapmayalım. Hiç slow motion falan yok. Tamam. Bam. Gel bakalım. Hıaa. Kaptan Amerika yapabilir miyim? Bir dakika. <gülüyor> Atomiyi becerebilirsem belki. Ooh, bir dakika istemeden bir şeyler yapıyorum. Yok ya atamıyorum maalesef. Tam oyun çok kalkan atmamı istemiyor. Bunu fırlatabilir miyim? Gavre. Evet. Ne? Çok bana mısın demedi? Üzücü. Gerçekten mi ya? Aha düştü. Bir kırabiliyorum. Olur. Neyle vuracağım biliyorum. <gülüyor> Buna karşı hiçbir şey yapamazsın. <gülüyor> Aa ya şeye takıldı. Ya bunu kullanacağımı düşünmemiştim değil mi? <gülüyor> Çorbanı hiçbir bir dahakine. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Elma. Elmayla. Aa yedi. <gülüyor> elmayı yedi. Elmayı <gülüyor> yedi. O Geralt of ana düşmanı. Gel bakalım. Yaklaşma! Yaklaşma! <gülüyor> Tırpan! Tırpan demişim. Gel. Ölüdüşün öyle işte. O alabilir miyim ben? Alamıyorum. Olsun benim tırpanım var. Bakın bakın. <gülüyor> yapamadım bir daha çop. Hıaaa! Hıaaa! Hıh! Tam kafasında Ya hayır yok oldu Bu <gülüyor> şeye çarptık galiba Gel bakalım Toplam ikili silahım var Yukarı geliyorum Şöyle fırlatabilir miyim mızrak gibi ya, O bende yetenek olsa Olurdu o işe Bir dakika şöyle tut Bu yapacağım arkadaşlar <gülüyor> Bir dakika. Hop. Onu yapmak istiyorum şu Ya. Aa. Başka bir yere saplandı. Çok kötü. Kötü oldu. Şişeyle. Gel bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Gel. Benim şişem mi yoksa senin? He? He? Lan! Muzu! Lan! elmayı da yerim. Şunu alayım şuradan. Saplanmasını istemiyordum. Ah! Seni öldürdük yanlış kapı. Bunun bir şeyleri atmak da çok kötü bir yerde ya. Peki şöyle bir şey yapabilir miyiz çok merak ettim. Ona bassa şöyle üstüne yapış vurur mu? Böyle. Sanırım olmaz. Tamam. Bir dakika çok oynadık seninle. Heh be! Şükür! Ver. Tırpan! Buna tırpan yiyor değil mi? Umarım yanlış söylemiyorum. Kaldır! Kaldır, kaldır, kaldır! <gülüyor> Kalkmıyor. Ona baştan ayağına takılsa olmuyormuş o kadar. Al o zaman. Tamam, başka bir şey var mı oynayabileceğim? Mesela kova gibi. Bir dakika durun. Alamıyor muyum? Aldım. Ee. Bekle. Ben kötü. Uh! <gülüyor> uh. Ne oldu lan? Ne yaptın? Bana seni serseri. Küstün mü? Kafana kafana. E. E. E. Sunabilir miyim size zincire? Tüh. Bir daha deneyeceğim. Oyun da tutun mu Ya galiba. Gel buraya. Tekme. Oooo. İstemeden yaptım mı? Yaptım. Vuhuu. <gülüyor> İyiymiş. Hop. Pat. Pat. Pat. Dur şimdi. Oha. Oyun küsü lan. Oha. Biliyorum ben yapabileceğimi. <gülüyor> Çöktü mü? yok Tam bir garip sesler diyorum. Fight. Ben ne zaman yeni kılıçlara sahip olacağım bu arada? Kendine silah alır mı? Kendi, kendi silahı aşırı Çok sıkıcı yani. Koparmak istemiş bir şeyler. What the fight begin? Let the fight begin. Ya ya ana. Böyle tiksindirmem efisi mi çok düşürüyor. Hoppa. Kafana Uuu kaçışıyorsun demek. Peki ya buna ne yapacaksın? Uuu kapın. Bu alabilsem keşke ya. düzüyor beni. Ya bu harita takılıyor. Hemen bitirelim o zaman. Uuu kapana. Gel de ezerim kafanı. Ayana? Görebiliyor muyum? E. E. E. çok kafa. Kafa dışında pek işe yaradığı söylenemez. Andet oldukları için. Bu evet, hemen bitsin istiyorum o yüzden teri teri geçeceğim. Ama sana yapmak istediğim şey var gel. Sen Nereye aitsin? oraya. Vaa ah, ezdim kafayı. Evet varita hızlı bitsin istedim. Acaba altında kendim mi bir şeyler alacağım? Bakalım. He. He buradan alıyoruz. Hazır? Hadi armur. Bayağı parayla şey ediyoruz. Bunlar ne? He, dur o zaman ben kılıç alacağım. Fidinx. Kelle tutulmayan kısa kılıç falan var mı? işte? Bak. Bu iyidir bana. Severim Nordic Sword'u. Daha ne kadar param var bilmiyorum ama. Straight Sword. Bu da iki elime. Oo hiçbir şey anlamıyorum. Bir kılıca gitti valla. Neyse, en azından artık bir kılıcım var ya. Şöyle kısa ama. Görür bence ha. Şu efekti olmasa iyiymiş yalnız. Neyse. Gel bakalım. Chapter 1 round 3 kill all opponents. Bu galiba böyle gidiyor. Ya şu harita olmasa keşke ya. Neyse kılıcı deneyeceğiz en azından. Kasa kasada olsa. Ya o haritayı çok kastırıyor. Optimize etmemiştir haritayı çok. Game options'dan ayar var mı? Maalesef. Um kesme lan mı kılıç? <gülüyor> bu nasıl kılıç? Yavaş mı vuruyorum? Ha kestin kolunu. <gülüyor> <gülüyor> Evet bu kesmeyen bir kılıç aldım. Kör kılıç aldım. O vurma. Bu arada optimize oldu oyun ilginç. Yok şu anda kaçma yok. Evet kılıç kesmiyor. Oh çok geliyorlar. Evet. Oo kestim bir. Ah. Evet, yemek, yemek, yemek. Lan, yani öyle kumlanıyor. Şöyle. Ha, o. Bir dakika, şu an. Şu an. kill. Şöyle bir şey yapabilir mi diğer tarafından çıkarmalık. Tuttum seni. Evet wow. Wow. <gülüyor> yani biraz where bu şeysi çok sinirimi bozdu ama bu arada. İstemiyorum ben bu arada da Kılıcım hiç çok kör. Keskinleştirmem mi lazım acaba? Unuttuk galiba. Uba. İğle <gülüyor> tam vurmak lazım herhalde. Wow. Vallahi hadi. hadi gireydiniz be. Viking Zombie. Bu ne? Oh yeah. Gizli oh yeah. alakalı mı acaba? <gülüyor> Lan ya Öyle yaparlar adama. Uh. Biraz kesmesi play'den sonra süreye kadar. Ya da ben kullanamıyorum ikisinden. Biri. <gülüyor> Bu oyunu tek sevmiyorum. Kim daha böyle iyileşlik yapabileceğim daha veri var. Mı? Ha şu keskinleştirme bakalım kılıca. Benden daha güzel kılıçlar var. Bu Nord Nordik kılıç bilen biri var mı? Bilmiyorum ama. Aa! Ben kılıç gitti lan. Dur onu. Para verdik lan o kadar. Hayır. Tamam <gülüyor> ver, Nasıl alıyorsun? He. Direkt böyle alıyorsun. Bunu koy sırtına. Ya bir de Strike sword alayım bari. Param mı yetmiyor? 3070 ne ya? Heh, short alayım bir tane de İkili kılıç gideriz. Şimdi bu arkadaşların ikisi de kısa. Ee, şurada... Keskinleştirebileceğim bir yer vardı. Heh bu. Böyle mi yapmam lazım? Bakayım. Şöyle. Hiç kesmiyor. Yeter bu galiba. Biraz da bu. En önemlisi bu kesmiyor abi. Böyle tutmak gerekmiyor lan. Şöyle tutmak gerekiyor. Tam böyle böyle. Of. Oh. Mutlum ben alakası yok ama ben yaptım yani neden olur olmaz. Bir de sırtımda olsun solumda olsun benimde. Fort kale örnek extra gold. Başka mod var mı oynayabileceğim yok sadece bunu oynayabiliyoruz galiba. Trainingi falan vardır bence. Bunlar ne peki? Burada bir şeyler açılacak demek ki daha. Bu benim toplam altınım değil mi? 740 altın kaldı. Bu ne? Tamam bunları alacağız. Tamam onlara bakacağım. Bir fight daha... Ya açık alan kasıyor bu oyunda. <gülüyor> Neyse. Like'ten sonra da videoyu kaparız. Huuuh! Bir daha biraz kasmıyor gibi bu alanda da daha iyi ya. Bu haritayı çok kötü yaptı aslında. Gel bakalım. Bir benimle kapış bakalım ne kadar iyi. Oba! Oba! Oba! Bak kesiyor artık. Oley be! Ayağını da keseceğim. Ayağını ver. Ayağını ver. Kolun değil ayağın. Ayağın. <gülüyor> manyak. Manyak seni. Manyak seni. Manyak seni. Manyak. Manyak. Manyak. Ayağı kesemiyoruz evet. Üzdü. Neden ayağı kesemiyoruz? Ayak niye kesilmiyor? Ayak öldü? Hop. Bir şey deneyeceğim. Dikkatimi çekti bu da. Evet, boğaz kesme var oyunda. Aaa kesme var ya olmaz olur mu? <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel şimdi Brutel'liğin keyfini alıyorum. <gülüyor> o neydi ya az önce keskinleştirmek gerekiyormuş galiba. Peki, buna ne karşı tabi? Buna tuttun amıyorsun. Tamam, gel bakalım. Ya ya ya ya ya ya. Oppa. Yon. Yon yon. Süt süt. Ne süt Aa, öldüm. <gülüyor> ya o patlama bizi çok kötü yaptı ya. Ben üstünden şey gibi zor zor izlediniz. Zor da bir sahne var. Tutunuyordun. Şey tutunuyordu ana karakter. Aşağı inerken böyle tak tak tak tak tak tak tak kılıçla şey yapıyordu. Zor da bir sahne vardı. Böyle tak tak tak tak tak şey yapıyordu böyle. Adamın cesedini tutunup yapamadım onu. Neyse. Şimdi kılıç alacağım artık. Gel bakalım. X Force. Kesilen. Şimdi ne olacak he? ha? İkinciyi sokabiliyor muyum? Cheste ama ikincide. de. Ya bakalım. <gülüyor> ya bakalım sen. Süh kaçılma yeri miydi onu? Havalı gidiyordun. Kayar. Var mı Gerem? Var. Of ne havalı tuttum. bir tane hoppa. Ananın. <gülüyor> Adam çağırdı bizi, sizi Ya boğazın gider öyle. Bu biraz daha yalp alıyor Lan kaçırdım Bir dakika şu şöyle içine girsin. Gel. Ha, tersiyle vuracağım kılıcın. Mordo u. Kılıcın tersiyle, tersiyle, tersiyle, tersiyle, tersiyle, tersiyle. <gülüyor> Serimi aldım azıcık. <olsun. gülüyor> evet arkadaşlar, bu böyle bir oyun. <gülüyor> Biraz daha çözdüğümde daha eğleneceğim bu oyunda. <gülüyor> İzlediğiniz için teşekkürler. Çok eğlenceli ben. Arkada öğreniyor olacağım bir dahaki videoya kadar iyice. <gülüyor> Görüşürüz.